Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Tavaşı tam gaz toplamaya devam ediyoruz. Artık finale yaklaştık. Aracımızdaki ufak tefek sıkıntılar hallediyoruz. E, aracımızı yürüttüm bu arada. İleri geri oynattım. Araçta herhangi bir sıkıntı yok. yani sağdan soldan ses gelmiyor. Aracın fanı da açtı. 90 dereceye geldi. Hararet et açıyor düzgün bir şekilde. Onda da sıkıntı yok. Sadece e, bir motor yağını değiştireceğiz. Antifriz eklenecek. Bu gibi işlemleri kaldı. E, bu, bu videoyu şu şekilde size göstereceğim. Bu tobaşlarda en çok rastlanan bir sıkıntı vardı. Bunu aktardım sizlere. Bu birinci kademede tobaşlarda mesela kademeyi 1'e alıyorduk silecek kademesini, silecek kolunu. Yukarıda takım kalıyordu ya da aşağıda yarım kalıyordu. Bu yarım yarım çalışmasının sebebi bakın neredenmiş göreceksiniz. E, kimisi silecek kolu diyor hemen falsa diyor. Ancak e, uzun bir süre araştırdım. E, bu silecek kolu falsa lorası, motorun bağlantısı şemasına ulaşabildim. Yani çözümledim artık sistemi. Nasıl mantığını çözdüm? E, motordan olduğunu düşündüm. Direkt zaten motoru söktüm. E, hiçbir parçaları, seslerini, kolunu işlem yapmadan direkt motordandır dedim. Motoru söktüm. E, ondan sonra aldım elime, içini parçaladım ve bakın sorun neredeymiş? izleyin ve görün. Motorumuzu parçalara ayırdık. Eee motorumuzdan %90 şüphelendiğimizi söylemiştik. Motorumuzun içini gördüğünüz gibi şu kısımları paslar var ve içerinde kararmalar da mevcut e, bu büyük ihtimal bobinde sıkıntı var e, biz bu şimdi bunun için temizliğini yapacağız e, bakımını yapıp tekrardan yerine takacağız ondan sonra bakalım e, sileceklerimiz hızlı çalışacak mı bunu da görmüş olacağız e, bunun içini kontak temizleyici sprey kullanacağım e, onunla temizleyeceğim içini bir güzel şekilde temizledikten sonra yerine tekrardan takacağım ve burada tekrardan e, kaloför fanında yapmış olduğumuz fanını hani burada test etmiştik evde, ev ortamında. Güç kaynağına bağlayacağım. Bakalım seri bir şekilde, atik bir şekilde çalışacak mı? Eğer bu seri ve atik bir şekilde çalışırsa tesisatta yani araca bağladığımızda da bu şekilde çalışması gerekir. Ancak çalışmazsa e, fasıla rolemize bakacağız. Sırasıyla el anahtarı yani direksiyon kısmındaki silecek anahtarlarında falan problem var mı oralara da gideceğiz. Ama %80 bunda problem var çünkü gördüğünüz gibi %90- %80 oranda çünkü siyahlaşmalar mevcut burada. Bir temizleyelim ve ondan sonra toplayıp bir çalıştıralım deneyelim bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Bobini yerinden çıkardım. Eğer bu bobinde sıkıntı varsa bu bobin ayrı bir şekilde satılıyor. Bir daha tekrardan motora para vermeye gerek yok. Bu, bu, bu, bu bobini alırız. Bobini içine takarız. Ve hazır çalışmış hale gelecek bobini taktıktan sonra sıkıntısız bir şekilde motorumuzda. Yani sıfır orana yaklaşacak yani. Bu bobin şuralarında zaten sıyırma da yapmış. Ee, şu an tele zarar gelmemiş ancak. Biraz daha zora sevmiş demek ki bozulacakmış yani bu olmasının sebebi de büyük ihtimal içine su da almış Pastanmalar meydana gelmiş buraları sürtmeye başlamış sürttükçe de buralar kesme yapmış Yani burada şu arka kısmında gördüğünüz gibi parıl parıl parlıyor yani hiçbir sıkıntı yok Ama bu tarafa geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi siyağlanmalar mevcut Bunu kontak sprey ile güzel bir şekilde temizleyeceğiz Çok fazla da böyle siyahlık yok ancak yani başlamış kararmaya bir kontak temizleyici ile temizleyeceğiz bunu kontak temizleyici ile, yani şu şekilde bir ilaç yani, Best marka devre temizleyici. Bunu, bunun temizliğini yapacağız. Daha sonra ise balta sprey ile şu iç kısmını temizleyeceğim. Bunu balata sprey ile temizlemem daha iyi doğru olacağını düşündüğüm için e, balta sprey ile bunun içini temizleyelim, o pastadan arındıralım. Şurada gördüğünüz gibi zaten şuralar hep böyle elime geliyor yani pastar. Şöyle pastar hep elime geliyor şuradaki. Bunu da balta sprey ile temizleyeceğiz. Ayırdım komple. endüvi de yani bobini de çıkarttım. Zaten çalışması zaten parça da bu. Varan bir bak. Şu içinden çıktı hemen. İçinden çıkan çamuru görüyorsunuz. Bayağı bir çamur çıktı içinden. Normalde bunun içi temiz olması gerekiyor. Ancak su aldığı için böyle bir sıkıntıyla karşılaştık. Bir tekrardan tekrar bir bal sprey ile tekrar sıkayım. Son bir temizliğini yapalım. Şunlar yerinden çıkmaya bile çıkmıyordu. Şimdi bal spreyi sıktıktan sonra yerinden çıkmaya başladı Bunlar artık. Bu yerinden çıkıyor. Şimdi sıramına geldi. Bakalım bu da yerinden çıkmaya başladı. Az önce elimizle zorladığımız halde çıkmıyordu yani bu. Şimdi yerinden rahat bir şekilde çıktı. Bu balata spreyi her derde deva. Bu çoğu sektörde kullanılıyor. Yani otomatik sektörün bütün yer yerinde kullanılıyor. Balata spreyi diye geçiyor ancak motorundan tut. Elektronik aksamına kadar bütün çoğu parçalarda bu balata spreyini kullanıyorlar. Gerçekten de iyi sonuç veriyor yalnız. Yani ondan dolayı kullanılıyor. Bütün usullarda görüyoruz yani bu kullanırken. Güzel bir şekilde temizliğini yaptık. Zaten bu uçucu olduğu için içinde kalmadı gördüğünüz gibi. Ee, bu bal spray uçucu yapıya sahip. Kurudu gördüğünüz gibi herhangi bir sıcak yani ıslaklık yok ya yani bu avantajı da çok iyi bunun. Şimdi sıra temizleyici kontak temizleci sprey ile endüby bobinimizi temizlemeye geldi. Bu da uçucu yapıya sahip. Bu arada onu da belirteyim size. Bu da uçucu yapıya sahip. Normalde bunun ucu, uzatma ucu var. Uzatma ucu olsaydı daha pratik yapacaktık. Ancak bunu uz uzatma ucunu bulamadım. Şöyle uzak bir çubuk oluyor. Bunu daha iyi yerliyor şu an gördüğünüz gibi elime de damlıyor şey olmadığı için ama işimizi görüyor öncesi sıkıntı olmuyor şu an burası parlamaya başladı bu kontak spreyi sıktıktan sonra bu siyahlık alanlar gitti buradan bu arada bu paslar gitmeyecek ancak yani motorumuz çalışma performansına ulaşacak biraz kurusun şimdi bu kuruyacak bu kontak spreyi kurduktan sonra bunu şöyle bezin içine alıyorum bu şekilde kuru bir bezin üstüne de kalsın kurumaya bırakıyorum zaten çabuk bir şekilde kuruyacağı için sıkıntı olmaz sıra buna geldi bunun iç kısmını temizleyelim şurada kömürler var büyük ihtimal kömürler ya zarar görürse de yenisini alır boş sıkıntı olmaz yani Bundan bayağı bir kir çıktı yani. Yani öyle böyle kir çıkmadı yani. Az önce elle bile dönmeyen motor rotorumuz gördüğünüz gibi elle bile rahat bir şekilde dönüyor. Bu önceden dönmüyordu. Bu pastan dolayı büyük ihtimal bu artık sürtme yapıyordu. Şimdi böyle bir sıkıntı yok. Rahat bir şekilde elimizle bile döndürebiliyoruz. Bu da demek ki artık motorumuz rahat bir şekilde çalışacak. Ancak tabii ki bu bizim düşüncemiz. Bakalım bir motoru toplayıp ondan sonra belli olacak. Elektrik verdiğimizde eğer hızlı bir şekilde çalışırsa sorunumuz çözülmüş olacak. Daha sonra aracımıza bunu monte edeceğiz. Eğer sorunumuz hala devam ederse diğer aksamlara da bakacağım. Ancak ilk başta motora +12 volt vermeyi düşünüyorum. Direkt yani direkt aküden güç vermeyi düşünüyorum. Eğer bu güç verdiğinde hızlı bir şekilde çalışırsa motorumuz sıkıntısız bir şekilde çalışıyor demektir. Eğer motor Çalışıp da aküden direkt elektrik verdiğimizde bu süre ya diğer yerlere geçeceğiz yani Fasla rolesinde bir sıkıntı var? Silecek kolunda bir sıkıntı var? Bunların hepsini revize edip bakacağız. Sıra bu kısma geldi. Bu kısımda da şöyle bir şey var. E, bu, şurada bir erime gibi bir şey var hafiften. Şu metal olmuş. Metal şöyle eğik duruyor. Normalde biraz daha şöyle içeri doğru basık olması gerekiyor. Buna da bir bakacağız. Ayar çekeceğiz. Ondan sonra bunu toplayacağız. Elektriğimizi vermiş. Verdikten sonra da hızını test edeceğiz. Şu an motorumuzu topladık. Ee, şurada gördüğünüz bir platin var. Burada. Yani Şurada bir tane uç. Burada bir tane uç var. Şu uç motorun artı ucu. Bu uç ise fasıladan gelen uç. Yani bunun atmalarındaki amaç. Mesela birinci kademede çalışma sıkıntısı var ya. Mesela e, ortada silecekler takılı kalıyor. Bu Mesela burada temasistik vardı. Zıparadım burayı. Şurası mesela buraya iletmiyordu. Şu an motordan elektrik alıyor. Bu şuradaki gördüğünüz dişli döndükçe şurası mesela çıkıntılı. Bu dişli döndükçe bunu yukarı kaldırıyor şuradaki şeyi, sistemi. Yukarı kaldırıyor. Bu ser, bu şekilde kalıyor. Mesela şu an fasılalı rölesinden elektrik alması gerekiyor. Fasılalı rölesi de birinci kademede 3 saniyede bir ya da 5 saniyede bir mine ve elektrik gönderiyor 3 saniyelik. Burada ne oluyor? Fasılalı rölesi mesela buraya yaptığı zaman Fasla rolesi döndürüyor Motoru döndürdüğüm buradan kurtuluyor Şu dişli dönüyor kurtuluyor Kurtulduğumu bu sefer bu şekilde Şu mektefe buraya değmeye başlıyor Buraya değdikçe elin motor tekrardan Dönmeye başlıyor buradan elektrik almaya Başlıyor buradan elektriği alıyor tekrar bir turunu Tamamlıyor bir turu tamamladıktan sonra bu Tekrardan buraya vuruyor platine vuruyor yukarı kaldırıyor Ve sonradan zamanda rolesinden aralıklı Elektrik geldiği için Elektrik geldiği zaman bu sefer yine Fasla rolesi elektriği Verdiği zaman şu an elektrik fasılalar orasından geçiyor 3 saniyede bir elektrik veriyor 3 saniye dön, verdiği elektrik sayesinde bu dönmeye başlıyor döndükçe Bu yine buradan kurtuluyor Kurtulduğu zaman da bu tekrar buraya denk geliyor Bu şekilde motora gidiyor yani Birinci kademede çalışırken Bir fasıladan elektrik alıyor Bir de motoru kendisinden elektrik alıyor Yani bir turu tamamladıktan sonra Fasla oralesine geçiyor. Fasla oralesi 3 saniye elektrik gönderiyor. Daha sonradan motorun kendisi elektrik almaya başlıyor. Yani bu, bu şekilde bir sistem olduğu için burada birinci kademede takılmalar meydana gelebilir. İlk bakacağınız yerlerden birisi burası olsun. E çünkü yani birinci kademede eğer o şekilde çalışma varsa. Eğer hiç yoksa çalışma bu saniye kolda da sıkıntı olabilir. Ama bende çalışma vardı. Birinci kolu kaldırıp bırakıyor. Kaldırıp bırakırı yaparak ileri geri oynuyordu yani kol. Sıkıntımız yoktu. onun dolayı burayı bu şekilde yaptık. Zaten şimdi bunu topladığım zaman da size mantığını anlatacağım buranın. Şu an Dışarıda olduğu için tek şekilde çalışıyor. Yani Şöyle göstereyim size. Şimdi 12 voltu değdireceğim buraya. Şu prizi takalım. Şimdi buraya 12 volt vereceğim. Gördüğünüz gibi dönmeye başladı. Şu an 12 volt orada. Buraya 12 volt verdiğimde ne oluyor? Platin burada olmadığı için herhangi motor işlem yapmıyor. Ama o plastik aksam... Bu yukarı temas ettiği zaman buraya elektrik verdiğimi dönmeye başlayacak. Yani iki, iki kademeli, yani birinci kademeli iki kademe çalışıyor. Bir fazlalar ölüsünden elektrik alıyor, bir de motoru kendisinden elektrik alıyor. Ondan dolayı böyle takılmalar meydana gelebilir. Buna dikkat edin şuradaki sistemden dolayı. Şimdi o dediğim olayı anlayabilmeniz için size burada testini göstereceğim. Ee, şu an güç kaynağımızı çalıştırdık. Buraya X3 bu motorumuzun bağlantısını yaptık. Bu da 12 volt. Şimdi sırayla kabloları değdireceğim şu pinlere. Şu en sondaki pine değdiriyorum. Şu bu çıktı. Şöyle, eksi ucu çıktı şunu. Bunu Tamam, takıldı şimdi. Bu 3. kademe. Kolumuzdaki 3. kademe. Bu şekilde çalışıyor. Bu 2. kademe motorumuzun. Zaten 2 kademe var motorda. 1. kademe durup kalkmalı sistem yapmak için yapmışlar. Şuan an şuraya değdirdim. Gördüğünüz gibi hiç elektrik gelmiyor. Buraya değdireceğim. Buraya değdirdim. Biraz motor ilerledi. Ve daha devam etmedi. Şimdi buraya değdireceğim. Gördüğünüz gibi aşağı aldı, bıraktı. Şimdi ikinci pine değdireceğim. Gördüğünüz gibi yarım tur yani çeyrek turdan fazla ya yani çeyrek turunu şu pin tamamlıyor. Geri kalan turunda bu pin tamamlıyor. Şimdi bunun ikisini değdireceğim şuraya uca. Şu an gördüğünüz gibi dura dura gidiyor. İki pinede 12 volt verdim. Dura dura gidiyor. Bu birinci kademe işte. Şu an birinci kademede de çalışmıyor. Birinci kademede şu iki pini kullanıyor yani. Şu iki pini kullanıyor. Gördüğünüz gibi motor biraz ilerledi durdu. Şimdi alttaki pin'e gidiyorum. Yine buraya geldi durdu. Şimdi buraya geliyorum gördüğünüz gibi. Yani sistem bu şekilde çalışıyor birinci kademe. Yani motordaymış sıkıntı. Çünkü pinler değdirdiğimde elektrik gelmedi ilk başta. Şimdi elektrik geliyor şu iki pinede. Yani dört tane pin var. Üç tane kademe var. Bu bir tane pin fazladan olmasının sebebi birinci kademede kesik kesik çalışmasını sağlayabilmek için yapmışlar yani. Oradaki piletin aracılığıyla bu işlem oluyor. Yani motor aslında iki çıkışlı ama dediğim gibi orada böyle bir sistem yapıp bir çıkış daha vermişler. E, şimdi bunu aracımıza takıp test edelim bakalım çalış, çalışacak mı? sorunsuz bir şekilde birinci kademede şu an çalışıyor. Gördüğünüz gibi yukarı aşağı, önceden hiç inmiyordu. Takılıp kalma sorunu bundan dolayı. Şimdi ikinci kademe alacağım. Şu an üçüncü kademe. Son kademede. Sıkıntısız bir şekilde sıkıntısı, sıkıntı, sıkıntı, sıkıntı çalışıyor. Şu an birinci kademede. Tekrar gördüğünüz gibi sileceğimiz hiç çalışmamızı de kurtulmuş olduk yani çalışıyordu ancak yarım çalışıyordu birinci kademede iki üçüncü kademede ise yavaş çalışıyordu iki ile üçte aynı hızda çalışıyormuş gibi oluyordu ikinci kademede üçüncü kademede de artık gerekli hızda çalışıyor bakımı yapıldıktan sonra birinci kademede ilgili sıkıntıda o, o platin varmış o platinden okuluyormuş gösterdi zaten size de ondan dolayıymış e, biz zaten bir herhangi bir ustaya gidecek olsak bu usta bu motoru değiştirmeyi önerecekti bu motorda yalanla yere çöpe atmış olacaktık. Aslında halbuki motorda bir sıkıntı yok. Biz motoru onardık bu şekilde hem bakımını da yaptık ve sıfıra yakın bir şekilde performans sergülüyor yani yetecek yani bir şekilde çizilecekler çalışıyor. Yani üçüncü kademede gayet güzel çalışıyor. Birinci kademede de sıkıntı takılma konulu olmadan çalışıyor. Ee, bu şekilde de bundan kurtulduğumuza göre artık aracımızı yavaş yavaş yürütmeye başlayacağız. Ben ileri geri oynattım zaten söyledim size bunu. Ee, Bakalım ilerleyen videolarda tabii ki aracımızı yolda çekecek videoyu. Aracı garajdan çıkartacağız. Garajdan çıkarttıktan sonra aracı testi tabi tutacağız. İlk başta bakalım herhangi bir problem var mı? Freninde olsun, motor yağı, antifriz bilmem de, Bu bir sürü işlerin her şeye bakacağız. Yağına, suyun, her şeyinlik bakacağız arabanın. Bu şekilde bir testimiz de olacak. Bir diğer videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı ve bildirimler açmanız benim için yeterli. Abone ol, bildirim aç. Yeter ya. Bu kadar. Görüşmek üzere.